Şükürler ne güzel Merhabalar hoş herkese merhabalar. Hayır, hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Canlar. İnşallahlar diliyoruz. Sonra evet. gelsin. Karabalar. Merhabalar. Ben gelmiş güzelim. Hayırlı hoş bulduk. Değerli arkadaşlar hepinizin emeğine sağlık. İstişare. Gördüğünüz dolayı Sonuçlar ülkemize, milletimize, vatanımıza hayırlı olsun diyorum. Evet. Nasılsınız değil mi? Merhabalar. Allah'ım hayırlı olsun, kolaylensin. Nasılsınız? Iyisiniz? Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl, şey nasıl, i̇yisiniz? Iyisiniz? Merhabalar. Merhabalar. Evet. Nasıl, evet. nasıl, Verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ederim. Hayırlı olsun diliyorum. Ee, sonuçların vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun diliyorum. Evet. Ee, evet. Teşekkür ederim, bunlar benim, tamam. teşekkür olsun. ederim. Evet, ben imza herhalde önce. Teşekkür Teşekkür ederim. Olsun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Çok sağ olun. Olsun. Ben e, teşekkür ederim hepinize. Hayırlı, hayırlı olsun, olsun diyorum. ablacım emeklerinizde sağ sağlık sizin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sağ salim götürüyorum. Kapı açalım mecbur. Sağ hayırlı hayırlı hayırlı mekili. Mekili. <gülüyor> <gülüyor> <sayfı> götürmeyelim mecbur. Sağ değil mi? Evet. Ülkemiz için, memleketimiz için hepimize, çocuklarımıza, torunlarımıza hayırlı olsun diyorum. Amin. Sayın Mekil, sayın Mekil buradasınız. Hayırlı Buradayız. Hayırdır. Hadi bakalım hayırlı olsun. Verdiğiniz emekler hepiniz emekler teşekkür ederiz. Evet teşekkür ederiz. Ee, bugün burada oyumuzu kullandık. Ee, i̇lk öğretmen Mahmut Özgöbek ilkokulunda 1127 nolu sandıkta oyumuzu kullandık. İlk önce vatanımıza milletimize, memleketimize, ülkemizin demokrasi adına hayırlı olsun diyorum. Sonuçları şimdiden bütün vatandaşlarımız adına e, hayırlı olsun diyorum. Önemli olan demokrasi kazansın. Önemli olan adalet, özgürlük kazansın. Onun için Türkiye'de kullanılan yaklaşık e, 85-86 milyon e, vatandaşımızın 60-64 milyon oyu var. E, kullanılan oylardan dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Şimdi bundan sonrasıyla alakalı inşallah Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanımız olacak ve de o kazandıktan sonra bu ülkede göreceksiniz. Hem ilk önce insanların çok daha rahatladığı, refaha kavuştuğu, huzura kavuştuğu, e, insanların istediği gibi daha rahat bir giyindiği, ne diyeyim sakalıyla, bıyığıyla, her şeyiyle daha özgür bir toplum olduğu, Torunla, torunlara kadar herkesin e, ekranlarda sadece bir kişiyi değil, birçok kişiyi görüp siyaset adına da insanların eşit olduğunu görebilecekleri bir ortam olacak. Ben şimdiden e, Sayın Genel Başkanımıza Cumhurbaşkanlığı yolunda başarılar diliyorum. Bizler onun ekibi olaraktan onun verdiği talimatlarla, onun verdiği görevlerle ne gerekiyorsa görevimizi yapmak için elimizden gelen bundan önceki süreçte olduğu gibi elimizden gelen bütün gücümüzle ona hizmet etmeye, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Uşak'la ilgili beklentiniz nedir? Uşak'taki sonuç sizce ne olur sayın ekip? E, Uşak'ta e, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız kesinlikle birinci çıkacağına inanıyorum. E, bunu e, şimdiden e, vatandaşlarımızla da teşekkür ederim ve de bunu paylaşmak istiyorum. Daha önce söyledim e, %50'nin üzerinde biz alacağız. Yani Recep Tayyip Erdoğan'dan fazla oy alacağımız kanaatindeyim. İnşallah da bunu birazdan akşam saatlerinde göreceğiz. Ve de e, Cumhurbaşkanımız e, Uşak'tan alacak olduğu oy oranıyla da Türkiye genelde de aynı oranla inşallah Cumhurbaşkanı seçilecek. Diğer e, soru sorduğunuz soruların içerisinde tahminim milletvekilliği de var büyük ihtimalle. Milletvekilliğinde de benim gördüğüm kadarıyla iki Cumhuriyet Halk Partisi bir AK Parti olaraktan çıkma ihtimali yüksek olduğu kanaatindeyim. Ama vatandaşlarımızın teveccühüne de saygı duyacağız. İnşallah memleketimiz için de vatandaşlarımız da doğru düşünmüşlerdir. Onların düşüncesine de saygı duyacağız. Sonuç ne olursa olsun uşağımıza da hayırlı olsun.